Görüyoruz. Evet, değerli öğrenci dostları, öğrenci koştuğu eğitiminin beşinci dersine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugünkü konumuz hedefe ulaşmada planlı çalışmak. Hedefe ulaşmada çalışmaya başlamak ve sürdürmek konularına şöyle bir el atacağız. Değerli öğrenci, Koçu Ömer. Ömür beklemez de. Nereden dedim Ömer? Evet ömür beklemez de. Heyecan içinde bizleri izliyor. Pek çok dersimizde pek çok arkadaşımız katılım sağlıyor. Tabii ki bugün dört ders çektik. Beşinci dersimizde tam gaz ilerliyoruz. Unutmayın mermeri gelen de suyun gücü değil. Aslında sürekliliğidir. Demek ki Gücümüz olmalı ama bu gücümüz istikrarlı ve sürekli olmalı. Ders çalışma aşkımız şevkimiz olmalı ama bu motivasyon ve istek ve kararlılık süreklilik ve istikrar arz etmesi gerekiyor. Bu yüzden hedefe doğru yürürken süreklilik ve istikrar esastır. Evet. İnsanı esas duruşa getiren hareket ve Söylem ve eylem budur. Hedefe ulaşmada planlı nasıl çalışacağız? Bu sorunun cevabını beraber arayalım. Eğer sizde derslerimi yetiştiremiyorum, okul dersleri ile TYT, AYT'ye, LGS'ye, ÜDS'ye, KPSS'ye gibi sınavlarına hazırlık bir arada gitmiyor. Zaten yazılılar da üst üste geldi. Yetişemiyorum diyorsanız. Muhakkak plansız çalışıyorsunuz demektir. Evet zamanımız dar olabilir. Ama bizim kafamız çalışıyor. Ama planlı çalışma tekniklerini bilmek mümkün. Hele bunun için öğrenci koçları size hizmet, size seans yapmak için hazırlar. Size vermek, e, profesyonel yardım vermek için hazırlar. Peki böyle bir sorunu nasıl çözümleyebileceğiz? Yani zaman yetmiyor. Şikayetimiz çoksa, konuları yetiştiremiyorum gibi sorunlar böyle zırvalıyorsa, el cevap, tabii ki plan yaparak Plan, yapılacak işlerin belli bir süre ve düzene sokulmasıdır. Yani hangi derse ne zaman ve ne kadar çalışacağımızı belirlemektir. Son derece önemli. Plan, program yapacağız, uyacağız. Ama plan program yaparken saatler yazılabilir ama esnek olunmalı. Bugün sabah 9-12 arası işte iki ders matematik bir ders fizik yapacağım gibi söylenebilir. Ama 9-11 arası matematik işte 11-12 arası fizik dersek biraz katı zaman programı yapmak ya da aşırı laylaylom saldım çayıra program yapmak ikisine riskli. Plan yapılacak işlerin belli bir süre ve düzene sokulması gerekiyor. Yani hangi derse ne zaman ne kadar çalışacağımızı belirleyeceğiz. Burada önemli nokta mükemmeliyetçi olmayacağız. Evet mükemmel bir program yapacağız ama titizlik ve hassasiyetimiz hastalık derecesinde olmayacak. Yani şöyle. Diyelim ki 10.30 ile 10.40 arası başın ağrıdı, su içtin, hafif uzandın, tamam programa uy uyamıyorum deyip bırakmayacağız. Orada diyeceğiz ki Allah bereket versin, yarım saat çok iyi çalıştık. 10 dakika başım ağrımasına rağmen ben pes etmedim, istikrarlı şekilde programı sürdürdüm. Belki 3 saat içinde 50x3, 150 dakika çalışmayı planladım. Yalnız başım ağrımasına rağmen 140 dakika çalıştım. Aferin bana diyeceğiz. Bir sonraki konuya kitlenmiş durumdayım. Çok fena halde. Hedefe ulaşmada planlı çalışmayı engelleyen etmenler nelerdir? Alayına dalalım mı? Dalalım der gibi olduğunuzu duyuyorum. O zaman dalalım. Bu kadar çalışma yeter. Ben yapamam ki. Bugün çok yorgunum. Bugün çalışmaya ihtiyacım yok. Bu konu çok zor. Bu konu var hayatta lazım olmaz. Bugün zamanım yok gibi vıdı vıdı konuşan negatif enerjili kişiler, içimizdeki sesler, alavere dalavereler ve bizi başarısız olmamız için elinden gelen ardına koymayan haydut ve gulyabanilere karşı savaş açmamız gerekiyor. Bu gulyabaniler... Yukarıdaki cümlelerden bazıları ya da hepsi sizin de sık sık kullandıklarınız arasındaysa artık plan yapmaya başlamalısınız demektir. İşte size plan yapmanın bazı püf noktalarını vereceğim şimdi. Hazırsınız değil mi? Dikkat! Hazır ol! Dinle. Evinize gittiğinizde kendinize belirli bir zaman dilimi ayırın ve bu süre içerisinde dinlenin. Günlük programı hazırlayın ve hazırlarken de şunlara dikkat edin. Evet. Nelere dikkat edeceğiz bakalım sevgili dostlar. Bu arada aile danışmanı Hüşra Elibol hanımefendi de dersimize iştirak ettiler. Verimli olarak ders çalışabileceğiniz zaman dilimini ve çalışacağınız dersleri belirleyin. Zorlandığınız derslerden çalışmaya başlayın. Konsantrasyonunuz daha yüksek olduğundan algılamanızı kolaylaştıracaktır. Hedefe kitlenin ve odaklanın. Böylece beyninizin sözel ve sayısal alanları eşit şekilde çalıştığından, alımlı-çalımlı ve uyumlu çalıştığından daha yüksek verim alacaksınız. Ders çalışırken her 45 dakikada bir 5 dakika kontrol tekrarı yapıp 10 dakika dinlenin. Hala hoş olsun size. 45 dakika ders, 5 dakika kontrol tekrarı, 10 dakika yatın zıbarın. 10 dakika uzak durun şu derslerden. 10 dakikalık molalar sırasında 10 dakikalık molalar sırasında zihninizi dinlendirecek faaliyetlerde bulunun. Ancak televizyondan uzak durun. Evet. Aile danışmanı, yaşam koçu Semiha Hanım'da, Semiha Baysal'da aramıza katılmış bulunuyor. 10 dakikalık molalar sırasında zihninizi dinlendirecek faaliyetlerde bulunun. Ancak telefon, televizyondan olabildiğince uzak durun. Neden mi? Hocam uzak duralım derken sırıttığınızı görer gibiyim. Sırıtmayın. Öp ciddiyet. Takının biz ciddi bir iş yapıyoruz burada. Evet. Arkadaşlar televizyon ve telefon. Eğer uzun ve yorucu bir dersten sonra e, televizyona ve telefona yoğun bakmışsak o zaman o öğrendiğimiz bilgileri siliyor. Dinlenme sürecinde elbette haberleşmeyle ilgili bakabilirsiniz ama sosyal medyaya girip kaybolmayın. Yani e, telefonu ve televizyonu Bağımlı gibi, alkol bağımlısı gibi, eroin bağımlısı gibi telefon kolik olarak kullanırsanız öğrendiğiniz bilgileri televizyon ve telefon siler. Çünkü televizyonu açmak için çok küçük bir enerji yeterlidir. Ancak kapatmak gerçek bir mücadele gerektirir. Çok iyi yakapaça olmanız gerektirebilir. Halbuki siz işiniz gücünüz var, dersleri öğrenmeniz gerekiyor. Evet, bunun için de Hedefe ulaşmada çalışmaya başlamak ve sürdürme konusuna devam edeceğiz. Dikkatin dağılması sebebiyle çalışma veriminin düşmesi hem ders başında geçen sürenin uzamasına hem de size keyif veren ve dinlemenizi sağlayan olaylardan kopmanıza neden olabilir. Aman dikkat edin. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir konuya geçeceğiz. Hatta eee. İsterseniz beşinci ve altıncı dersleri beraber e, yapabiliriz. Bakayım ekrana geldiyse sorun yok. Evet. Demek ki televizyona ya da telefonlara aşırı kitlenmek daha derslere az zaman ayırmamıza ve diğer e, relax edici, rahatlatıcı faaliyetlere daha sosyalleşmeye daha az zaman kalır. Telefon ve televizyon hayatınızı karartmadan siz onların ekranlarını karartın. Eğer ciddi bir sınav iseniz yani bunu öğrenci koşları, eğitim koşları, sınav koşları için demiyorum. Öğrenci koştuğu, sınav koştuğu, eğitim koştuğu, e, danışmanlığı ya da koştuğu profesyonel hizmeti alan, yani sınav maratonundaki öğrenciler için söylüyorum. Ha, genel anlamda telefon ve televizyon bağımlısı olmak elbette e, profesyonel olarak işimizi yapmamızı da engel olur. Ayrıca bir kurs veya derse katıldıktan sonra eğer siz o kursu veya dersi tekrar etmeden telefon veya televizyona bir veya daha fazla iki üç saat daldığınızda beyninizdeki o bilgileri siliyor. O yüzden e, şunu demek istiyorum telefon veya televizyon. Çocuk okuldan geldikten sonra, dershaneden çıktıktan sonra, yoğun ders çalıştıktan sonra hemen e, bir emzik bir mama gibi kişinin eline verilmemeli. Ha, kişi acil ölümcül bir mesajı bir yere iletecektir, bir telefon görüşmesi yapacaktır. O ayrı. Hani iki saat ders çalıştınız, şöyle diyeyim. Sonra gittiniz iki saat telefonla oynadınız. O zaman o dersiniz çöp olur. Çünkü beyninize... Tekrar etmeden, yerleştirmeden o molada bir çay kahve muhabbet etmeden sadece radyasyon yayan e, telefon, televizyon veya internete dayadığınız zaman yok olur. Siz bu dersten sonra da çay içip kahve içip bilebilirsiniz. Ama beş dakika bir tekrar edin. Ya durup bir düşünün. Ben bu dersten ne öğrendim? Ekrem Hoca bize ne dedi? Veya matematik hocası bize ne öğretti? Veya bu dersten ben ne öğrendim, ne edindim diye bir şöyle gözünüzün önünden kareler, dersler, formüller, özetler bir aksın gitsin. Semih Hanım çok ciddisiniz şimdi de. Biraz gülümseyin. Ben az önce şaka yaptım sizlere. Evet, gülümseyin hayata. Alayına gülümseyin. Evet, dosta ve düşmana gülümseme, özellikle zorlu sınav maratonunda gülümseme, Problemlerimize gülümseme bizim ne kadar güçlü aslında büyük bir sorun var. Sorunlar olabilir ama bizim elimiz armut toplamıyor, kafamız çalışıyor. Bu güzel enerjimizde, bu güzellik ve yakışıklılığımızda yakar geçeriz ateşimizde inşallah. Evet, demek ki zihnimizi dağıtacak etkenlerin ne olduğunu bilmeli ve onları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız zihnin dağılmasına yol açan iç sebepler hayal kurmak kötü hayaller tabii veya e, dengesiz hayaller şimdi sınav maratonu var o e, ne ne diyeyim bilmem ne adalarına gitmiş tatilin hayalini kuruyor ama bu hayal öyle bir şey ki öyle böyle değil 5 saat 3 saat hayallere dalmış halbuki 3-5 dakika dalabilirsin kaygılanabilirsin endişeler kaplayabilir ama misafir kalmalı. Beş dakika sonra yol vermeniz gerekiyor. Aşırı derecede endişelere kapılmak, aşırı derecede takıntılı olmak, e, yani yerine, aşırı boş hayaller yerine, gerçekçi hayaller, ulaşılabilir hayaller ve e, baş edilmesi gereken kaygı ve endişeleri karşınıza almanız gerekiyor. Ama takıntılı kaygı veya Kaygılı, takıntılı şeklinde değil. Evet, değerli dostlar. Demek ki hedefimizi düşüneceğiz. Ders çalışırken kurduğunuz hayal, hedefinize ulaşmada size ne kadar yardımcı olacağına bakacaksınız. Diyelim ki ders çalışırken İstanbul Üniversitesi'ne girmeyi hayal ediyorsanız, çok yoğun ders çalıştığınızı ve İstanbul Üniversitesi'nin kapısından atla Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği gibi hayal ediyorsanız hayal edin. Ama ders çalışmayı ve e, kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Demek ki hayaller motive edici ise, endişeler motive edici ve itici güç kullanıyorsa yerindedir. Ama dengesiz stres, dengesiz hayal, dengesiz takıntı, dengesi, endişe sizi bozar. Önemli olan ders çalışma süresi içinde yalnızca ders çalışmaktır. Eğlence zamanında da yalnızca eğlenmektir. Yani eğlendiğiniz için suçlu hissetmemektir. Ben bu eğlenceyi hak ettim. Ya da eğleniyorum, yiyorum, az sonra aslanlar gibi ders çalışacağım demektir. Yani yaptığımız etkinliğin planlanan zaman dilimi içinde hakkını vermektir. Tuvalete gidiyorsanız tuvaletin hakkını verin. Müzik dinliyorsanız müziğin hakkını veriyorsunuz. Ama ders çalışıyorsanız da adam gibi ders çalışın. Yani bu adam gibi, öğrenci gibi ders çalışma bir anda olmaz. Antrenmanlı olur. Hiç ders çalışmayan bir öğrencime ben şunu dedim. Ya beş dakika çalışabilir misin? Dedim. Tabii ki hocam ne demek? Dedi, beş dakika tamam. Sakın fazla çalışma dedim. <gülüyor> Güldüm. Yani tabii ki beyne giriyoruz bu kolay bir şey değil. Ve 5 dakika çalıştı, ertesi gün bunu 10 dakika yap. Yani nasıl ki problemler ve sorunlar bizi 1 dakika, 1 dakika, 2 dakika, 2 dakika, dakika yavaş yavaş ele geçiriyorsa biz tekrar kaybettiğimiz kaleleri yavaş yavaş günlük 5 dakika fazla kitap okuduğunuzu düşünün, arttırdığınızı ve bunu istikrarlı bir şekilde yaptığınızı düşünün. Ve bir yıl içinde siz en az ee, belki de 5 saat kitap okuyor hale gelebilirsiniz. Bunlar çok önemli. O yüzden bir yerden başlamak gerekiyor. YGS, LGS, TYT, AYT gibi sınavları hazırlanırken duyulan bazı endişeler zihnin dağılmasına yol açar. Aman dikkat! Yani bu endişeler şöyledir. Hemen biraz su içelim. Çok önemli arkadaşlar. Ee, Sezer de geldi. Tabii ismi baş harfle şeyle başladığı için hemen o da geldi. Sezer Bey de iyi, iyi bir yaşam koçu ve öğrenci koçu biliyorsunuz. Evet mesela Sezer Bey'e şöyle sorular soruldu diyelim. Kazanabilecek miyim Sezer abi? Koçum, başarılı olamazsam ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Koçum, deneme sınavlarında kadar yüksek netler yapamayacağım koçum. Benim arkadaşlarım kadar ben hazırlanamadım koçum. Onlar kazanacak ben affedersin şey yiyeceğim koçum. Ben kazanamayacağım yardım et koçum. Sanırım kazanamayacağım koçum. İçindeki iç ses ona diyecek ki senden bir bok olmaz diyecek çok affedersiniz. Bu sınava bir kez daha hazırlanamam. Bu dünyanın sonu. Zaman çok az kaldı. Çalışacak çok konu var. Hayatta yetişmez ya gibi iç e, negatif sesler olacak. Ama biz orada rav diye böyle küllerimizden şey yapıp kartal gibi nerede o kazanabilecek miyim takıntısı deyip gidip parçalayacağız. Ama ondan önce bir soru soracağız. Madem kazanabilecek miyim ya da kazanamayacaksın dedim bana. Şimdi sen söyle bakalım ne olsa kazanırım diye böyle çalışma çemberini çizeceğiz. Onu 8'e bölüp çalışamamamızın kazanamamamızın engellerini not edeceğiz ve şimdi tek bir soru neler olsa kazanırız hemen şık, şık şık şık şeyler hedefler önümüze gelecek ve biz Atari oynarken Playstation oynarken mutlu insan gibi sınavlara çok iyi odaklanacağız. Hedefe ulaşmayı engelleyen çevresel etkenler nelerdir? Onlara bir bakalım. Bugün 6. dersimizde 3 tanesini inceleyeceğiz. Eğer 5, 6 ve 7 derslerini blok olarak yaparsak 5, 6 ve 7 derslerini hepsini görebiliriz. Alayına dalıyor muyuz? Dalıyoruz ulan! Çalışma odası ve masası bir Öğrenci için nasıl olmalı? Bu çok önemli. Yani öğrenci koçları e, bu şekilde öneride bulunmalı. Öğrencinin çalışma masasını dahi ya hocam bize ne çocuğun masasından evine girip müdahale edeceğiz? Hayır. zoom aç diyeceğiz, WhatsApp'ı Veya konuşacağız. Çalışma odasının e, odasını ve masasının fotoğrafını isteyeceğiz. İçerisi bok mu götürüyor? Başka kim kime dum dum ama nasıl bir e biz madem öğrenci koştu hizmeti veriyorsak bunu sormamız gerekiyor. Madem önümüzde lay, lay bir sınav yok ki ders çalışma etkinlikleri mümkünse aynı ortamda yapılmalı. Yani o masa, o sandalye adeta ciyak ciyak bağırmalı. Bizi marangoz işte e, Sezer'in öğrencisinin adı diyelim ki Ahmet olsun Ahmet için bu marangoz Ahmet'in ders çalışması için ben dünyaya geldim. Beni marangoz yaptı, usta çaktı. Ben o yüzden bu masa bu Ahmet'in üniversite sınavına ya da liselere giriş sınavına hazırlık için yapılmıştır. Adeta hep öyle olacak. Yani e, masa ve sandalye hep ders çalışmamız için bizimle bir bağ kuracak, biz onunla bir bağ kuracağız. Bu sayede ortam öğrenmeyi tetikleyici bir iş disiplini sağlayacak. Masanızdaki dağınıklık dikkatinizin dağılmasına neden olacaktır. Mümkün olduğu kadar düzenli ve iyi ışık alan bir masada çalışın. Çalışma ortamınız sade olmalı, poster, afiş gibi dikkat dağıtacak unsurlardan arındırılmalıdır. Tabii ki bu poster ve afişler matematik formülleri ya da ders çalışma özetleriyle donatılmış olabilir. O ayrı. Masanızda mutlaka arkadaşlar e, havalandırılmalı masamız ve masamızda mutlaka su olmalı. Çünkü havadaki oksijenin azalması gerginliğe yol açar ve bu durum baş ağrısı gibi öğrenmeyi güçleştiren birçok etkenin e, doğmasına neden olur? Aman dikkat. Peki diyeceksiniz hocam, yatarak ders çalışma olur mu? Yatarak. Karpuz gibi mi? Kabak gibi mi? Yatarak ders çalışma olmaz. Belki olsunsa beş dakika tekrar olur. Ama yatarak ders çalışma olmaz. Kendimizi kandırmayalım. Yatarken sonra e, yata yata ders çalışanların okulu bitiremediğini ve toplumda öküz gibi gezdiklerini görüyoruz. Dikkat dağınıklığına neden olur ders çalışma. E, yani yatarak ders çalışma kişinin dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonun bozulmasına neden olur. Bu arada öğrenci koştuğu eğitimine Betül Toprak hanımefendi de hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun ders kitabını alıp şöyle uzanarak çalışmak istemenin tek sonucu vardır. Bir güzel uykuya dalmak veya çalışamayacak kadar gevşemek. Öyle yok yavaşamak, gevşemek. Ciddiye olun, ders çalışıyorsunuz demek lazım. Bu ciddi bir konu. Kas gerilimindeki belirli bir düzeyde olması, belirli bir yeterince kaygı, yeterince stres, yeterince kasımızın gergin olması ve dengeli olması uyanıklığı sağlar. Öbür türlü uyanıklık, uyanıklık değil arkadaşlar. Tamamen gel Osman işten, dersten kaçmaya neden oluyor. Eğer kas gerilimi belirli bir düzeyin altına düşerse, beyin sapına gönderilen mesajlar ile uykuyu başlatan maddeler salgılanmaya başlar. Böylece öğrenmeyi sağlayan dikkatin ön şartı olan uyanıklık, bozukluk olmuş. Bozulmuş olur. Demek ki yeterince kaslı olacağız. Yeterince gergin olacağız ki beyin sapımıza yanlış sinyaller gitmesin. Yoksa sap gibi ortada kalırız. Müzikle ders çalışma olur mu olmaz mı? Araştırmalara göre insan beyni aynı anda birden fazla uyarıcıyı alabilir. Ancak dikkatini tek bir noktada toplayabilir. Evet demek ki arkadaşlar müzikle ders çok verimli olmuyor. Hani belki rahatlatıcı, sakinleştirici müzikler tekrar ederken, soru çözerken belki fayda sağlasa da ama ciddi konu tekrarı ve özellikle bir konuyu öğrenirken e, yapmamak gerekiyor. Yedinci dersimize geçiyoruz. Bu arada sizlere çok güzel bir tatlı tuzak kurduk. Beşinci ders dedik, başladık altıncıyı. Altıncı ders dedik, yedinciyi bitiriyoruz. Demek ki müzikle ders çalışma olmuyormuş. Çünkü insanın hem müzik dinleyip hem de ders çalışması imkansızdır. Beynin yapısını bilen uzmanlar bunu araştırmışlar ve önümüze koymuşlar. Ama molalarda dinlenebilir veya etkinlik zamanlarında dinlenebilir. İnsan ya müzik dinler ya ders çalışır. Bizim önerimiz ders çalışırken müzik dinlememeniz müziği, Planlarınızı gerçekleştirdikten sonra ödül olarak kullanmanızdır. Evet, ödül olarak kullanabilirsiniz. Bir mahsur yok. Ama diğer türlü sıkıntı büyük arkadaşlar. Evet, hepinizi görüyorum. On numara beş yıldız insanlar. Betül Hanım teşekkür ederim demiş. Chat bölümümüzde çatır çatır çalışıyor. Bir kişi daha var bekleme odasındaymış. Onu da hemen aldım. Bakalım kimmiş. Evet telefon kullanımı. Kartal hoş Pağalar sefalar getirdin. öğrenci koçluğu hizmetine, öğrenci koçluğu almak isteyen Kartal da dahil oldu. Dinle Kartal. Evet Kartal öğrenci koçluğu hizmeti alan bir öğrencimiz. Bakalım telefonunu nasıl kullanmalı ya da kullanmamalı. Dinle bizi. İstanbul sen de dinle. Türkiye dinle. Yer küre dinlesin. Yakında uzaylılara öğrenci koştuğu hizmeti vereceğiz. Orada biraz cahil cuhele kalmışlar. Telefonu nasıl kullanacak? Sınava hazırlanan bir öğrenci. Çalışırken aklınıza gelen bir şeyi söylemek veya dersle ilgili bir soru yöneltmek için telefon başına gitmek çok sık rastlanan bir durumdur. Bizim tavsiyemiz ders çalışma seansını tamamlamadan kimseyi aramayın, chatleşmeyin. Yoksa Telefonu açmak bir tıkla olabilir ama onu kapatmak için çok büyük bir enerji ve güce ihtiyacınız var. Aman dikkat. Evet. Telefonla ilgili öneriyi alan, e, öğrenci koştuğu alan kartalımız, sınav koştuğu alan kartalımız e, birazdan ofisimizde olacak. My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koşluk Merkezleri alayınıza yeter, alayınıza yer var. Alayınıza e, koçluk hizmeti verir. Evet hocam, herhalde. Olur. Hedefe ulaşmada dikkat toplama yolları nelerdir arkadaşlar? Bunu da görelim. Evet, biliyorum ders e, derse katılanların bir kısmı ellerindeki telefonlarla katıldılar. Bakalım dayanıklılığınız ne kadar? Verimli ders çalışma için gerekli temel niteliklerden birisi de konsantrasyonu sağlamaktır. Ders çalışırken dikkatimizi çalıştığımız konu üzerinde yoğunlaştırmayı, bütün enerjimizi çalıştığımız konuya vererek adeta kedinin faresi izlediği gibi ders çalışmayı öğrenmeliyiz. Evet. En sonunda Zoom size acıdı. 10 <gülüyor> <On> dakika sonra <gülüyor> "Dersi bitirin." dedi. O "Tamam. 10 dakikada çok şey olur." Evet. Pekala merhaba nasılsınız? Konsantrasyon Kartal derse kilitlendik seni duymuyoruz. Dikkatin aynı noktaya toplanması tüm öğrenme mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi bütün alıcıların öğrenmeye hazır hale getirerek algının en yüksek performansına ulaşması olduğu için bu şekilde yapılan bir çalışma çok verimli olacaktır. Demek ki ders çalışırken şu ve benzeri nedenler dikkatinizi dağıtabilir Sayın öğrenci koştuğu alan öğrencimiz, bir, duygusal sorunlar, iki, fizyolojik rahatsızlıklar, üç, önemsiz ayrıntılara takılma, dört, öğrenilecek bilgilerin zor ve karmaşık olması, beş, çalışma ortamınızın uygun olmaması, samanlıkta ders çalışılmaz veya diskoda ders çalışılmaz, altı, önemsiz bazı sorunların zihnimizi oyalaması. Aman dikkat arkadaşlar. Plansız ve düzensiz çalışmayı tanıyalım. Öğrenci düşmanı olan plansız ve düzensiz çalışmayı yok edelim. Nedir bu öğrencilerimizi başarısız eden bu kepaze durum? Önemli olan dikkatimizin dağıldığının farkına varıp zihnimizi tekrar çalıştığımız konu üzerine yoğunlaştırabilmeliyiz. Bunun için de aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Koşluk alabilirsiniz, sınav koşluğu alabilirsiniz, dikkat koşluğu alabilirsiniz. Çalışma başlamadan önce kendinize çalışma sonunda gerçekleştireceğiniz bir hedef belirleyin. Çalışılan konuya ilgi ne kadar yüksekse öğrenme o kadar kalıcı olur. Aşkla çalışın. Bu nedenle yapacağınız çalışmayı sevin, sevin. O kitapları öpün, koklayın. Sevgilinize sarıldığınız kadar... O kitaplara sarılmadıkça başarılı olamazsınız. Çalışmalarınızda daha önce hazırlamış olduğunuz plana mutlaka uyun. Kaçak yapmayın. Bu konuyu çalışırken okuyun. Anlatın. Kısacası birden fazla öğrenme etkinliği kullanın. Bir dersi ya da bir konuyu bilmiyorsanız tutun birini ona öğretin. Veya birisi size öğretin. Birbirinize ders çalıştırın, birbirinize sınav yapın. Çalışmaya başlamadan önce iyice dinlenin ve mümkünse planlanan saatler içinde çalışma masanızdan kalkmayın. yerdan kalkma diyeceksiniz kendi kendinize. Başarısızlık korkusunu yenmenin yolu kendine güvenmektir. Sen kendine güvenmezsen matematik sana nasıl güvenecek? Sınav seni nakavt eder. Öyle bir güçlü savaşçı gibi ringe ve areneye çıkın ve kuyruğunuzu dik tutun. Kendinize güvenenin ve yeterince çalıştığınız takdirde bu sınavı başaracağınızı unutmayın. Başarmış gibi hayal edin. O üniversiteye giriyor gibi hayal edin. Ve bu üniversitenin fotoğrafını odanıza asın. Oraya kendinizi photoshopla ya da önünde selfie çekilerek büyütün. Hep ona bakın. Ya İstanbul Üniversitesi bana girecek ya ben ona. Ya ben bu asfiyi kazanacağım. Ya Boğaziçi beni kazanacak, ya ben diye gireceğim, ya da ODTÜ beni alacak. Muhakkak gireceğim. İbrahim Tatlıses ne diyor? Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diyor. Sizler için her türlü imkan var. Evet, iPhone'cu buyur, söz almak istiyorsun. Konuş. Yoksa az sonra ben yapacağımı biliyorum. Egevaz, iyisiniz. On numara beş yıldız. Canlı eğitimdeyiz. Ya dolu konuş ya dolu konuş. Ne söylemek istiyor? Aynen. E, bence do doğru ekran ve doğru bence en hiç doğru, en mantıklısı böyle olması gerekir zaten. Aynen böyle. Görüyorsunuz öğrenci koştuğu hizmeti alan öğrencimiz yılların tecrübesiyle bu verdiğimiz hizmetin ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu ve kendisini başarıya ulaştırdığını teyit etti. O zaman kutlama başlasın. 5, 6 ve 7. dersleri bir arada cümbür cemaat geçirdik ve bitirdik. 8. derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinizle, sevdiklerinizle, derslerinizle, sınavlarınızla öğrenme aşkıyla kalın.